A bakın. Arkalara bakın lan abi sen çok çok can bunları yiyor. Her şey yeşil. Selamünaleyküm. Ben Adana'dan geliyorum. Adana'da. Biz de geldim ya. Sonra mısın? Ozozo Ozozo ne <gülüyor> dedin <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>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 daca aracı aşağıya aşağıya Aşağıya Abi geçeceğiz. Geçmiş olsun. Beşi biraz. Abi. Abi. Niye böyle? Selamünaleyküm. 6. 7. 8. 9. 10. Arkadaşlar. Haydi şimdi işler. Gel <Gülüyor> <Güzel. Tamam, abi. gülüyor> arkadaşlar biz lütfen sağa oturalım. Lütfen hacim. Gel gel. Şöyle gelim <gülüyor> <bak. gülüyor> haca. Kalmadı, kalmadı. kalmadı. El Я понял, это так. Kim kimle dolaşır? Aşağı otur. Aşağı. Başladığı safa geldiniz. Sağ olun, var olun. Bizleri şerefle dönüyorlar, Allah sizi gölge göre versin. Eğer bir hatalarımız varsa, ustalarımızı affederin. Hoşçakalın. Sağ olun. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Selam. Selam. Şöyle geçelim. Önü geç. Sen şöyle sen. Şöyle geç. Kusura sağlam geldim. <gülüyor> ya da ne ki ya? Daha dolayı takmayın. Ya nereden geldi? Bir baktım yok öyle bir baktım, baktım. yok. Ecanı <gülüyor> Ya akşamı diliyor. Şu